Evet merhaba mutlu pazarlar hepinize arkadaşlar, dostlar, e, takipçilerimiz, danışanlarımız. Evet bugün e, size Ekrem hocamın, değerli Ekrem hocamın farkındalık, e, mutlu olma sanatı ve Yaşama Selinci adlı kitabından böyle bir bölüm okumak istiyorum evet yanımda da e, sevgili kediciğim var biliyorsunuz kediler benim için hayatım vazgeçilmesi e, onları evden getiremediğim için burada bana böyle bir kedicik e, eşlik edecek evet e, bugünkü yazının adı Affetmek tamam? bölüm affetmekle ilgili bir bölüm iki arkadaşın yolları çöle düşmüş günün birinde süre sonra aralarında tartışma çıkmış. Birinin diğerini tokatlamasıyla neticelenmiş bu münakaşa. İncinmiş öbürü ve kuma şöyle yazmış. Bugün en iyi arkadaşım bana bir tokat attı. Yürümeye devam etmişler. Bir vahaya varmışlar. Az önce tokatlanan şimdi de çamura saplanmış. En yakın arkadaşı bu kez ölümden kurtarmış onu. O ise kendine gelince bir taş bulup şöyle yazmış üstüne. Bugün en yakın arkadaşım hayatımı kurtardı. Diğeri meraklanmış. Neden ilk seferde kuma? Sonrakinde taşan ot yazdığını sormuş. Şöyle yanıtlamış diğeri. Biri beni incittiğinde onu kuma yazmalıyım ki bağışlayıcı bağışlayıcılık rüzgarları hemen silinip götürsün onu. Biri bana iyilik yaptığında onu bir taşa kazmalıyım ki onu hiçbir rüzgar alıp götürmesin. Değil mi harika bir hikayeymiş? Evet devamında da. Ee... Bu güzel hikayeyi açıklayan ve affetmemizle alakalı çok güzel bir yazıyla bitirmiş Ekrem Hocamız. Kitabı hepinize tavsiye ediyorum gerçekten. Ve okurken de bugün arabada gelirken şöyle bölüm bölüm açtım. Acaba bugün benim ihtiyacım olan şeyler nedir diye öyle bir bölüm bölüm okudum çünkü hiç sıkılmadan okuyabileceğiniz harika bir kitap olmuş harika bir farkındalık kitabı biliyorsunuz benim de devamlı ilk yola çıkış amaçlarımdan bir tanesi de farkındalıktı bir farkındalık otorisiyle sizlerle başladık evet hepinize mutlu bir pazar diliyorum kendinize iyi bakın eğlenin güzel geçirin ve gün sonunda pazartesiye başlayacak harika bir enerjiyle yolunuza devam edin biz çalışmaya devam ediyoruz. İşimizin başında siz danışanlarımızı, siz ihtiyacı olan herkesi e, buraya bekliyoruz. Yolumuz düşerse kahve içmeye de bekliyoruz. Hoşça kalın.